Eğer bir kadın onu yakından tanır ve onu anladığını sıfatlarsa ilişki daha güzel ilerler. Yalnızlıktan kurtulduğunu anlar, sabırlı bir dinleyici olmanızla fayda var arkadaşlar. Yengeç Burcu erkeği ile birlikteyseniz şanslısınız demektir. Çünkü birlikte olduğu kadına unutulmaz aşklar yaşatabilecek kadar renkli bir karaktere sahiptir. Karizmetik olan Yengeç Burcu erkeğini etkilemek kolay değildir.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 Eğer bir kadın onu yakından tanır ve onu anladığını ispatlarsa ilişki daha güzel ilerler. Yalnızlıktan kurtulduğunu anlar. Sabır ve bir dinleyici olmanızla fayda var arkadaşlar. İkizler Burcu erkeği kızdırıldığı zaman karşısındakini ırkbalayacak duruma gelir. Aşk hayatında tutkuludur. Ancak karşısındakini sevmiyorsa sürekli aldatır. Ama ondan ayrılmaz. Kalbinin sesinden başka hiçbir şeye inanmaz. Kimsenin sözünü dinlemez. Dönek ruhludur. İki davranabilir, dedikoduyu sever, yalan söyleyebilir, sır tutmasını beceremez, boş boğazlık yapabilir. Ayaklı gazete gibidir, gezmeyi, tozmayı sever, sıkıntıya gelemez, yaptığı şeyleri desinler diye yapar. Bir sözü diğerini tutmaz, yanında kimse olmayınca da korkan teki haline gelir. Birilerinin bir şeylerin arkasından konuşur, şeytan tüyleri vardır, kendini affettirmeyi çok iyi bilir. ...karşısındakini hemen kandırabilir. Başladığı bir işi bitirmekte... ...zorlanan bir karakteri vardır.